Selamlar millet, bugün sizlerle birlikte Roach Company'nin ilk bölümünde beraberiz. Yanımızda Ömer Han ve Samet Var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, Hoş bulduk. Let's go. Arkadaşlar oyunu bayağıdır olduğunu biliyoruz ama biz dün indirdik. Ee, yapacak bir şey yok. Yeni öğrenme çağındayız. Küçük bebekler gibi adımları atmaya çalışıyoruz. Hayırlısı bakalım. Hayırlısıyla... Strike out'a out girdik bakalım. Şimdi şunu kilitleyelim hemen. Kitle Allah kahretmesin kitlemedik <gülüyor> mi? Amay ama uncin de yürü diyen var. Evet am bak kardeşim Amazon Prime'la gelen skin. Merkezde. Bay bay. Bay bay bitti video. Dur bakalım şimdi. Ee, gördüğünüz gibi bu tırreklerle A bölgesini savunmaya geliyoruz. Tabi bu tırreklerin tek amacı kill olacak videodayım diye. Allah belanızı. <gülüyor> Nerede adamlar? Burada var. O ne Valla. O adam beni yaktı. Adam beni yaktı. 31 canım kaldı. Oy. Ay ay ay. Ay ay ay. 31. Çok az kaldı. Aa, asist aldım. Nice nice nice. Dıt dıt dıt sesi nereden geliyor? Bomba mı var yakında mı? Aa, var evet. Ne bileyim oğlum, anlamadım. Hep attım. Ha. Okay dude. Okay, okay, Şiş dur. E, videodayız. Brawl Company oynuyoruz. Bekle. Ee, Baba Hadi bakalım bakalım buralara. başladım mı böyle? Adamlar burada. Nerede hani şey, burada şey. Hadi evet. Tamam biri daha indi. Yürüyün oğlum. Mermi dolduruyor. Tamam. Geç olsun güç olmasın. Bak burada şey. Arka. Arka mı? Vay itler vay. Gelin lan buraya arkada giller. Oy oy oy bro. Ay, ay, ay, oy oy oy bak bak alta bak alta alta sağ alta bak. Hadi eyvallah. 4 kişinin sıfat. Buna koydum içinden geçerim. Allah. Nereden çıktı? Hop ola gitti. Ne yapacağız ya? Ah yardım edin yardım edin kaldır kaldır kaldır. Arkandayım kaldır. Bir dakika adam var. Lan öleceğim. Ya vuruyor. Oh neyse öldü ciptirdi. <gülüyor> <gülüyor> adam var diyor hala yardım et diye. et. <gülüyor> lan grenade niye almadım? Neyse. silah güçlendirmek daha önemli benim için her zaman. Ee, şu o zeplin kullanıyorum. Alo hayır, hayır Allah. Ben yukarı çıkıyorum birader. Sniper olacağım. Nasıl oraya çıktın lan? Zeplin var. İp var. Aa... Nerede adamlar? Biz niye A bölgesini bıraktık? Hayret ya diyor. abi adam burada. Öldürdüm. Hop şuradan buraya evet, geçelim. Var mı eleman burada vardır elbet. Burada burada var. Karşı base'e geldim. Nasıl kimse yok lan? E ee, benim mermim bitti bu arada. Oğlum karşı base'in içine girdim amına koyayım. Oho! Abi özür dilerim. Aldım. Kaç kaç kaç bunlar bir <gülüyor> Şöyle bu uzaktan baktığımda bu adamlar bir siker. Oğlum ne beleşkide bö böyle alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizimsin. Opa! Birinci round kazanıldı. Nice. Temiz, temiz. Ben oyunu bayağı beğendim herhalde bu arada. Oynarız herhalde bundan sonra da. Ben de kanka ya. Çok sarıyor ya. Hoştur, hoş. Bu arada Zero unutmayın. en sağda zır var. Bende yok işte. Bazı karakterlerde var. Ama şöyle bir şey var bende. Ya eksi atıyorum abi. Alttaki <gülüyor> özellikler çok önemli. Hangisi? Bilmiyoruz da bize falan. Önemli yani. <gülüyor> E ee, ben Karakter mesela şu an yeteneğini neyle kullanıyorsun? Küyü mü? Çküyü. Evet, küyü. Yani ben füze atıyorum mesela. direkt böyle anasını ağlatıyordum. Yani Deliler var da hiç kullanmadım. Kara füze yapıyor böyle ortaladı benimki önce. Sonra öyle lav yapıyor bir şeyler. Bu deli deli, deli şey bir şey ya. Böyle, bir şey Ana var. Deli ölüyoruz. Deli deli ölüyoruz. Şu da biri var. Öyle bakayım. Ay rey bana gel. Orada biri vardı ama. Dikkat et. Oğlum adam yok lan. Tak tak. Eee bak, bak şurada şurada şurada şurada. İkiler. Çok ki rakibleri götten daha fazla yazdım. koş. Buradan koş. Buradan koş buradayım. Karşı base'e geldim aman. <gülüyor> ay ay ay bura. Karşı base'deyiz. <gülüyor> <aldım> en azından. <gülüyor> e, üst kaktta nasıl kimse yok. Dur bakayım buradan bakacağım ben. E nerede oğlum kimse yok. Ve Çıktılar mı oyundan? Ne ya? yaptılar? Bir kişi yok. Herkes öyle. Yat gere, tamam, yat. Ben tamam, buradan çıktığına göre şuradan geliyor. Dur bakalım. Hadi kuzum, çık, çık karşıma. Pis katılar. Bana koydum onu. Açık. Ömer pek de çalmış olabilirim baba. Töten vurdum ona. Şey ne gel, sana üstte çıkmayı göstereyim. Bak buradan uçuyor kardeşim ipten. Kanka, fark Öyle. ettim kanka <gülüyor> Bu Orada herhalde bu bölgelerin içine daha az canın doluyor. Yok ya durdukça daha hızlı oluyor. O be koruman lazım. Bana <gülüyor> kadar kaldı hepsi burada. Arkamdan geliyorlar. Düştüm. Evet. Oo oh, la la la la la. Oh, Oo la la la. Oh, Oo la la oh, la. la. Benizin Güzel çaldı abi. o kimdi o? Ah lan Ömerim, Ömerim, Ömeran kardeşim. <gülüyor> Ömeran. Lan. Lan yamuluyor. Alo Hocam! Usta! Usta ananis game usta! Ayyve evet, ar <gülüyor> Arkadan gelmiş! Usta game usta! Dur Q'yu çeksem zaten 25 kişi Oğlum bizim 12 canımız var karşısında 3. Adeta götten zoom zoom! Saldım kızım. Nice. Zın, zın. Zıp O adamların canı kalmadı. Son canları abi. Bunlar fazla koyuyor. Arkadan vurdu bir tanesi. Ay, yardım, yardım, yardım. Elif. Elif, Elif, Elif. Kaldır, kaldır, kaldır. Allah aşkına bir kere kaldırın artık lan. Ne oluyor, oluyor lan? Ne yapıyorlar? Ne lan? oluyor lan? <gülüyor> sana şuran atmayacaksın. Acemilik abi. Opa bu da win, ben bu da win, ben bu da kolay. Ez, çerez, çareket. <gülüyor> ölüyorum ama malkoyum ben, ben aldım Usta anas ikiye hiç ölmiyorduk. Ay bak gelmem lazım Ay bak kukar 40... Oooo 4 canım kaldı Geliyorum kardeşim Sakın bırakma <gülüyor> Aga be sakın bırakma deyip öldü ya bize Lan ölüyorum <gülüyor> abi Lan geliyorum <gülüyor> Ölmeyin hepiniz lan Duran attım bırak bırak. beni Duranladım Eyvallah bir dronlarımız sıfır. Bomba atalım. Lan benim karakter niye tek yemeye başladı? Ne oluyor amına koyayım? Van. Rambo gibi, Rambo misali çıktım buraya ama. Hadi hadi hayırlısı. Dur bir füze atsam ne yapıyor ki amına koyayım? Gel lan buraya, it. Amına koydum, he? Ne yapıyorsunuz lan burada böyle etmişsiniz ha? İt neler? Aa, şurada bir tanesi var. Nerede? Nerede? Bana koydum geliyorum. onu, bana koydum onu. Nerede? Arkada. Tamam sen kaldır Arkada mı? Yeni. Sen kallır. Lan benim. oğlum. Lan nerede <gülüyor> lan adam? On bir Lan ölür. Lan, beler, beler, Be Neyse, hadi, bir kere ölür. Nazar boncuğu kardeşim, Nazar boncuğu. Nerede adamlar? Bana adam gösterin. Ordu'da var bir tane, de yani yokmuş İkişte füzey burda tutuyor Ne oluyor? Kafadan füze yedim Tıkmayım tamam. he tamam. doğrusu <gülüyor> Eyvallah eyvallah Sen olmasan kim kurtaracak sen Tamam. Koş, koş koş koş koş koş koş Ne yapıyorsun Elemanlar sen? Elmanlar nerdeydi bu taraftaydı aha Oy Bıskatmıyım Cep misali bi Ayy bekliyorum hepsi burda Allah'ın içine bak ben de ben yapamam. Hadimez. Olma harca Yat yere yat. Can durmuyor. İçeri gireceğim O ne lan? Tuzak herhalde. Şu tel atıyor Ha tel işte tel önemli kanka tel tel. Aynen. O başta base'lerine at çıkamıyorlar amına koyayım savaşlara. Aa oyunda illa saat takmasın beyler. Saatsiz çok kötü gidiyor Mermi bitti ya. Lan öne çekeyim. Ah! Ya! Ah. Ya! <gülüyor> Ölamadım. Öldü kalmanım. İkinci ölçümünde başardı. Obaa! Bitti mi be? Victory! B böyle değil mi? Bu kadar bitiyor. <gülüyor> evet millet. Böyle bir Raunch Company bölümüydü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz artı 100 like geçerse bu seriye devam edeceğim. En sonunda hoşçakalın. Hepinizin sevinirle sakıtmayın. Bay bay. Peace!